Bugün 21 Ağustos 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz. Kova burcundaki Ay güne özgür ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Kova burcundaki Satürn'le birleşecek. Sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artarken kendimizi biraz kısıtlanmış da hissedebiliriz. Yalnız kalıp içe dönüşlerle tefekkür edebiliriz. Ciddi ve uzun vadeli hedeflerimize odaklanıp planlar yapabiliriz. Öğle saatlerinde ise Kova burcundaki Ay Boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak. Daha heyecanlı ve huzursuz olabileceğimiz öğle saatlerinde hızlı ve beklenmedik durumlarla da karşılaşabiliriz. İsyankar ve dürtüsel eğilimler zarar verebileceğinden dikkatli olmalıyız. Bugün Başak Burcu'ndaki Mars ile Boğa Burcu'ndaki Uranüs arasında da üçgen açı kesinleşiyor. Yeni gelişimlerde bulunma konusunda cesaret ve motivasyonumuz yükselebilir. Kişisel ve toplumsal olarak daha yenilikçi ve sabırsız bir enerji de oluşabilir. Spontane kararlar alabilir, geleceğe dönük idealist eylemlerde bulunabiliriz. Öleden sonraki saatlerde Ay, Başak Burcu'ndaki Mars ve Merkür ile sert açılar yapacak. Bu saatlerde duygu ve düşüncelerimizi kontrol etmemiz zorlaşabilir. Kişisel tartışmalara girmeden ve ilişkilerde söylediğimiz sözlere dikkat edelim. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.